Yılanlar, yılanlar, yılanlar, yılanlar. Bu yılanlarda büyük sürprizler var. Benzer parçalar bir aradalar ve bu yılanlar sınırlı bir şekilde hareket ediyorlar. Ve çok güzel bir şekilde parçaları ayrılıyorlar. Bakın şimdi küçük yılan parçalarına ayrıldılar. İstesek bu parçaları birleştirebiliriz. Ve böylece süper bir yılan yapabilirsiniz. Süper yılanlar türlü sebepten ötürü çok eğlenceli. Adeta doğuştan harikalar. Onlardan kolye yapabilirsiniz, bir şeylerin üstüne asabilirsiniz ya da yere atabilirsiniz. Alanı dolduran fraktal bir eğri haline getirebilirsiniz, Eğer isterseniz. Ben öyle yaptım. Yılan bile atlayabilirsiniz. Minik yılanlara bölebilirsiniz. Bıyık yılan bile olur. Ufak bir yılanı büyütebilirsiniz. Yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan. yılan. Bu şekilde kıvrılan bir yılan. 90 derece ya da değil. Kimin umrunda? Peki şunu sorduğumda ne diyeceksiniz? 10 parçalık bir yılanı kaç şekilde kıvırabilirim? Sürünce yönleri şu şekilde yazabilirim. Sa sol sağ sağ sol sol sağ sağ sol sol sağ sağ sol sol Bu geçerli bir sürünme hareketi. Ama sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ diye giden değil. Yılan oynamış herkes, yılanın kendi içinde kıvrıldığında oyunun biteceğini bilir. Ve tabii ki yılan arada düz de gidebilir. Mesela, düz sağ düz düz düz sağ düz düz sağ düz sağ düz sağ düz sol sağ düz sağ düz düz düz sağ. Ve böylece bunun beceriksiz bir yılan olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan. Farklı renkli yılan parçalarını karıştırmaya ne dersiniz? Yani istesem bu yılanın renkleri içine şifreli bir mesaj gizleyebilirim. Ama yapmıyorum. Çünkü tembelim. Sadece ikilik sistemdeki rakam dizilimleri. Daha da güzeli bir noktaya birden fazla parça bağlayabilir ve çift başlı bir yılan yapabilirsiniz. Ve bakın nerelere geldik. Yılan parçalarını parmaklarımın uçlarına takabilirim. Ve yılan parmaklarım olur. Bu da süper bir şey. Uçuzun yılan parmaklar bile yapabilirim. Yılan yılan yılan yılan yılan. Yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan yılan. Yılan.